Bugün 3 Ocak 2022 Pazartesi, Ay günündeyiz. Oğlak Burcu'nda ilerleyen Ay güne ciddi ve kararlı enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde Ay, Balık Burcu'ndaki Neptünle uyumlu görünüm yapacak. Empati gücümüz ve sezgilerimizin artacağı sabah saatlerinde ruhsal ve sanatsal ilhamlar alabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde Ay, Oğlak Burcu'nda gerilemekte olan Venüs ile birleşecek. Duygularımız geçmişin etkisinde kalırken nostaljik durumlarla da karşılaşabiliriz. İlişkiler, maddi paylaşımlar ve hak arayışlarında karmik etkiler artabilir. Güçlenen toprak elementinin enerjisiyle maddi manevi güven ve istikrar arayışımız güçlenebilir. Kişisel görevler, aile ve ev alanındaki sorumluluklarımız ön planda olacağından başarıya odaklı bir gündeyiz. Gizli veya açık, önemli yardımlar alabileceğimiz ve hedeflerimize ulaşabileceğimiz fırsatlar çıkabilir. Kendimize güvenip kararlı adımlar atabiliriz. Sosyal yaşamdaki konumumuz ve çevremizdeki insanlar üzerinde bıraktığımız etki bugün çok önemli olabilir. Akşam 19.20'de ay plütonla birleşip boşluğa girecek. Güç ve güven arzumuzun artacağı akşam saatlerinde kendimizi huzurlu ve güvende hissettiğimiz alanlara çekilebiliriz. Yakın ilişkilerde duygusal baskılar ve manipülatif durumlar oluşabilir. Hırs ve tutkularımızı dengeleyip sakin ve sağduyulu kalmakta fayda var.